Bu videoda buradaki gibi zor görünen sayılar içeren ifadeleri sadeleştirmeye çalışacağız. Bir bakalım. Eksi 5,55 eksi 8,55c artı 4,35c. Önce gelin şöyle yapalım, c içeren terimleri toplayalım. Böyle yapabiliriz öyle değil mi? Tabii ki. Eksi 8,55c artı 4,35c işlemini yaparsak, yazalım. Eksi 8, 55, artı 4,35 çarpı c. Evet, katsayıları eklediğimizde, bu arada baştaki eksi 5,55 de unutmayalım. Eksi 8,55 artı 4,35 ne eder? Bu işlemi yapmanın birkaç farklı yolu var. Bunlardan biri bunu eksi parantezine alıp 8,55 eksi 4,35 olarak düşünmek. Bu işlemi yaparsak, eksi parantezi içinde, 8 eksi 4, 4. 55 eksi 35 de 20 eder. Yani 4 virgül 20 ya da 4 virgül 2. Evet, şimdi tüm bunun yerine eksi 4 virgül 2 yazalım. Böylece eksi 5 virgül 55 artı yerine eksi var, eksi 4 virgül 2 c elde ettik. Aynen bu kadar. Bundan daha fazla sadeleştiremeyiz, öyle değil mi? Bu terimde, ilk terimde değişken yani c olmadığına göre bunu buna ekleyemeyiz ya da bundan çıkaramayız. Evet, bu, bu ifadenin son hali. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Burada bazı kesirler var. 2 bölü 5m, eksi 4 bölü 5, eksi 3 bölü 5m. Bunu nasıl sadeleştireceğiz? Az önceki gibi, önce meyli terimleri bir araya getirelim. 2 bölü 5m, eksi 3 bölü 5m. Eksi 4 bölü 5. Şimdi de m'li terimleri birleştirelim. Tek bir m'li terim haline getirelim. 2 bölü 5, eksi 3 bölü 5, çarpı m. Ve eksi 4 bölü 5. 2 bölü 5'ten 3 bölü 5 çıkarsa kaç kalır? Eksi 1 bölü 5. Böyle değil mi? Yazalım. Eksi 1 bölü 5, m. Eksi 4 bölü 5 ve bu işte bitti. Daha fazla sadeleştiremeyiz, değil mi? Bu terimde m olduğu ve diğerinde olmadığı için ikisini birleştiremem. Evet, dediğim gibi bununla da işimiz bitti. Evet, gelin son bir tane daha yapalım. Bu biraz farklı, parantez var. İlk olarak bu parantezi açalım. Bunun için de parantezin içindeki terimleri 2 ile çarpmamız lazım. 2 çarpı 1 bölü 5 m... 2 bölü 5 m eder, 2 çarpı eksi 2 bölü 5 ise, eksi 4 bölü 5. Ve tabii, artı 3 bölü 5'i unutmayalım. Peki sizce bunu biraz daha sadeleştirebilir miyiz? Burada değişken içermeyen iki tane terim var ve bunları birleştirebiliriz. Tek bir terim haline getirebiliriz. Eksi 4 bölü 5, artı 3 bölü 5. Eksi 4 bölü 5 artı 3 bölü 5 işleminin sonucu, eksi 4 artı 3 eksi 1 edeceği için, eksi 1 bölü 5 olur. Baştaki 2 bölü 5 m'yi de yazalım ve işimiz bitsin. 2 bölü 5 m, eksi 1 bölü 5. Hepsi bu kadar. Bu kadar kolay.